Herkese selam teknoloji oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber Instagram'da, TikTok'ta ya da farklı farklı mağazalarda gördüğünüz böyle bir ürün var. Adını söyleyemediğim Çinli bir ürün. Ve biz de bu ürünü merak ettik. Böyle klavyemizi temizlemede, araba temizlemede falan kullanılıyor. Neredeyse bir ay önce sipariş ettik. Bugün geldi. Çekmek de bugüne nasipmiş. önümüzde bir tane mekanik klavyemiz var. Birazcık tozlu. Bir de normal gömülü klavyemiz var, bilgisayarımızın, laptopumuz olan. Benimki bayağı bir pis yani. Ne çıkacak içinden hiç bilmiyorum. O zaman temizlemeye başlıyoruz. Bu temizlemenin çok fazla seçeneği var. Bazı insanlar diş fırçasıyla temizliyor, çıkartıyor falan. Öyle bir temizleme seçeneği var ama biz bugün bu alist deneyeceğiz ve herkes görmüştür. O yüzden aşılıyorum. Böyle bir şey var. Ah! Buna girecek. kırılacak? Slime gibi bir yapısı var öncelikle. Ve çıkarması şu an çok zor gibi bu böyle yapışmış buraya. Aa! Kız, nasıl çıkacak bu? Kendimi kötü hissediyorum şu an çok garip bir his var. Bunu sanırım birazcık böyle oynamam gerekiyor toparlanması için. Aynen. Birazcık oynadığınızda toparlanıyor. Tamam. Elime yapışmıyor şu an. İçinde de biraz kaldı. Onu da alayım. Çok az kalmış. Onu da aldım. Şimdi biz iki tane klavye temizleyeceğimiz için burada tam bir slime gibi yapısı var. Bunu ortadan ikiye böleceğim ve temizlemeye başlayacağım. Bakalım dedikleri kadar iyi temizliyor mu? Tozları iyi alıyor mu? Onları hep beraber görmüş olacağız da benim bunu biraz oynayasınlar. var. Şimdi ortadan ikiye ayırıyorum. Evet, ayırdım. Önce mekanik klavyemizle başlıyoruz. Şimdi gördüğüm kadarıyla önce şöyle bir şey var. Böyle koyuyorlar. Bu kendisi içine siniyor. Şu an siz de göremiyorsunuz. Ben göstereyim. Bu şu an içine siniyor. Bu birazcık daha şeydi. İçinden böyle sindikten sonra çekeyim bakayım nasıl bir şey olacak. Yani tam tozları aldı diyemem. Şöyle şu taraflarda biraz toz var. Oha alıyor. Şöyle şöyle gezdiriyorum. Herhangi böyle içinde bir parçacık falan kalmıyor. O yüzden aklınızda bulunması. Şimdi soktuğumda içinde parçacık kalır mı, kalmaz mı? O konuda bir düşünceniz olmasa bastırıyorum bayağı bir. Ama herhangi bir parçacık kalmıyor. Sadece tozları topluyor ve evet biraz tozları toplamaya başladı. Sanırım mekanik klavye tarafında birazcık daha içine bastırmanız gerekiyor. Çünkü tam girmiyor o konuda. Birazcık sıkıntıları var. Eğer tuşları çıkartırsanız çok daha iyi olur. Buraya bir Doritos ee, bulaşı geldi. Harika. Üzerinde çok kullanılmış <gülüyor> Ben bilerek gideceğim seni. <gülüyor> Test <etmiş. gülüyor> Bakalım testimize ediyoruz. Burada birazcık tuzlar var. Yani birazcık topluyor evet gerçekten. O, onları hissediyorsun ama tam o şeffaflıkta yutuyor. Yuttuğu için tam belli olmuyor klavyenizi anlıyorsunuz temizlediğini. Yani vallahi bayağı şuralarda toz vardı. Bunları aldı götürdü. Alınır mı, alınmaz mı diye? Şu an mekanik klavyede %50 ben %60. %60 alınır abi. Şimdi şuradaki tozları görüyorsunuzdur mutlaka. Bir tane daha çıkartayım. Buradaki tozları yakın aldığımızda vallahi ben bayağı görüyorum. Hepsini çıkarsak ne kadar olur kim bilir. Şöyle önce koyayım. Kendisi birazcık sinsin. Görüyorsunuz ne kadar akışkan bir yapısı olduğunu. Daha sonrasında çekiyorum ve başarılı. Ben ben beğendim abi. Güzel. En azından bu klavye için ideal. Eğer tüm tuşları çıkartırsanız bakın şuralarda da birazcık tozlar var. Böyle aldığınızda ben başarılı buldum abi. Mekanik klavyede 10 üzerinden 9 yerim Bakın şuradaki tozları görüyor musunuz? Siyah siyah. Başarılı. Şimdi ise laptopumuzdaki klavyeye geldik. Bu klavyenin içi gerçekten pis. Ben o kadar çok temizlemeye çalıştım ki. Yani bir yere kadar ama şimdi bununla deneyeceğiz bakalım. En başta Yapmadan önce yine şöyle bir oynamanızda fayda var. Çünkü yapış yapış oluyor. Arasında kalmasını istemiyorum. Şöyle açtığınızda klavyeyi bakalım. Aralarına giriyor. Yine çok da az olsa. Aralarına girmesi güzel. Bakalım. Yani bunda birazcık sadece üsttekileri alıyormuş gibi bir hissiyatım var şu an. Evet üstü tertemiz yapıyor gerçekten. Bunu hissediyorsunuz ama sanki diplere inmiyor gibi de düşünüyorum. Çünkü dibi gerçekten pis abi. İsterseniz biraz yakından alalım. Yakın çekimden. Klavyem bu şekilde. Üzerinden daha demin biraz geçtim. Görüyorsunuz kedi tüyleri var. Hiç şaşırmadım kedi tüyünün olmasına. Hemen şu taraflarda böyle lekeler var. Bakın onları alabilecek mi? Çok başarılı. Olamadı. Hemen şöyle alta girmesini istiyorum. Yani batık olan yerler altları ama evet çıkmaya başladı alt taraftakilerde görüyor musunuz buradaki tozları biraz üzerine bastırınca ya da şöyle geçirdiğinizde üzerine basıp o zaman alıyor tozları ama slime'ın üzerinde tam belli olmuyor artık nasıl bir yapıysa bir de ekranı şu an görüyorsunuz tam anlaşılıyor mu oradan bilmiyorum ama burada da birazcık tozlarım var onları da şekilde temizlemeye çalışacağım. Ekrana da herhangi bir zarar verdiğini düşünmüyorum bu aletin Gerçekten böyle tam bir slime kıvamında çizeceğini pek düşünmüyorum. Çok yumuşak bir yapısı var. Şurada da birazcık tozlarım var. Keşke çıkartabilsem ve o şekilde göstersem. Çıkartabilir miyim acaba? Bakın burada tozlarım var şu an. Bunları şöyle değdireceğim ve gerçekten tertemiz oldu. Eğer bilgisayarınızın tuşlarını çıkartabilme gibi bir şansınız varsa bu alet gerçekten ideal bir icat diyebilirim. Bu slime gibi olan icadı eğer evinizdeki tozları almak istiyorsanız, arabanızın hani bu klima taraflarındaki tozlanma tarafları çok fazla oluyor. Eğer oradaki tozları almak istiyorsanız ya da böyle klavyelerinizi temizlemek istiyorsanız bence ideal bir alet. Çok cüzide bir miktarı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 18 lira gibi bir Fiyatı vardı ki farklı farklı sitelerde bu değişiyor. Daha ucaza da bulabilirsiniz. Ve ben çok beğendim. 10 üzerinden 8 veririm abi. Bence güzel bir temizlemesi vardı. Ve bunu birkaç kere de kullanabilirsiniz. Böyle de bir avantajı var. Dedikten sonra videomuzun sonuna gelelim. Sizin için bu aleti denemiş olduk. Siz nasıl buldunuz? Kullandınız mı daha önce? İşe yarar mı? Yaramaz mı? Bunu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.